Bir, iki, üç. Vav! Evet, sistem. Kanada hop, balonu Annemle balon sıkacağız. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için evde küçük bir oyun düzenledik. Şimdi silah sıkarak balon patlatma oyunu oynayacağız. Başlayalım mı? Başlayalım güzel? <gülüyor> tamam, silahla patlatacağız hepsini. Başlayalım. Başlayalım. Haydi bakalım. Turuncu balona sıkacağım. Ben de sıkacağım. Hadi beraber sıkalım. Wow. <gülüyor> bana, bana bana. Sık bakalım. Oh, kanepeye gitti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> wow. wow. Gördün mü Masal? Evet. Hadi sıra sende. Allah. Daha güçlü süre kendisi. Ben daha güçlüceğim. Hazır mısın Masal? Evet. Hedef al. Wow! Gördün mü Masal'ı? Süpersin sen. <gülüyor> Hadi bakalım. Bir daha. Bir, Bir daha yapabilirsin. Dur ben kurayım annem. Şöyle dur. Hım. Vau, wow, masala bak sen. Maşallah. Vau. Vau. O daş patladı biz. Sarıya sıkalım. Sarı bana at kızım. Maşallah. <gülüyor> gördün mü? Çak. Şaka aşkım. Maşallah. Ben de sıkmak istiyorum. Ben kırmızıya sıkmak istiyorum. Hangisine? Kırmızı. Hadi bakalım. Aman Allah'ım. <gülüyor> evde dekki. 1, 2, 3. Evet. Dur yardım edeyim ben sana. Tut, buradan beraber sıkalım. Evde balon patlatma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bunları evde kontrol ediyor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl patladın aşkım? Beyaz balonu patlatalım mı? Önce sarı balonu hedefleyeceğiz. Sonra tetiğe basacağız. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım kızım. Yardım et annesi. Yardım edeyim. Bir ah. daha, bir daha aşkım. Iskut. Daha iyi olur. Bir daha. <gülüyor> Masal <gülüyor> balonu Masal. patlattı. Masal? Ha? Alkış var mı? <gülüyor> Alkılar, ben kocamdan Masal annem ağır vuracak. Bak görüyor musun kızım? Bak. Bir, iki, üç. Bir daha. Burakam abi doğru <gülüyor> Hadi bakalım annesi. ise. Vah. Sen ben <gülüyor> <gülüyor> korkuyorum. <gülüyor> hadi gel bakalım Masal. Sen de şu pembe, oradaki pembe balonu. Oradaki pembe balonu ateş kızım hadi. Hadi. Hadi aşkım. Bir daha annesi yardım et. Bir daha. Ay yavallah. Masan, poz ver kızım. <gülüyor> hadi, hadi ateş edelim. Evet. Hangisine sıkıyoruz? Masalı ama. Hadi bakalım. Gel. Wow. Oğlum. Bir daha annesi yardım et. Bir daha ateş etsin. Gel kocana. Dedi Hoppa. Tut bakalım silahı. Beraber şu eline de tut. Aynen. Vau! Wow, Masa, masal hocama bir alkış. Sen çok yeteneklisin yahu. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Masa, şimdi pembe balonu ateş edeceğiz. 3'e kadar sayacağız. 3'e kadar sayış. Bir, <gülüyor> Başla. Vau! <Wow. gülüyor> balon mu? Masa, bu sene sarı balın ateş etsin mi kızım? Hangisini edeyim? Ben. Beyazı mı patlatalım? Ben. Hadi bakalım annesi. Hadi gel o zaman. Ben, ben mi ateş edeyim, sen mi ateş edeceksin? Ben. Beraber. Beraber mi? Hadi gel. Tutalım o zaman silahı. 3'e <gülüyor> kadar say kızım. Ateş! <gülüyor> <Şarsıma> <gülüyor> teknik, teknik bir arız oldu. Ben. Hadi bakalım. Ateş ediyorum. Masal anne ateş etsin. Bir daha. <gülüyor> Masal anne ateş etsin mi? Tamam. 3'e kadar sayalım mı? Evet. Ateş. <gülüyor> wow. <Şu> balonlar <gülüyor> böyle ateş etmeyi nerede mi küçük hanım? <gülüyor> <gülüyor> Oo benim babam alçı. <gülüyor> Masal, eğlendik mi sizin? Evet. Güzel oldu mu? Ben birlikte bana çektim. Ben ya. Tamam, arkadaşlarınızla vedalaşın. Sonra tekrardan başlayalım, tamam mı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.